Ofisime hoş geldiniz. Ben uzman diyetisyen Deniz Zümbülcan. Bugün sizlerle intermittent fasting yani aralıklı oruç diyetini konuşacağız. Aslında mantığı bizim oruca birazcık benziyor diyebiliriz. İkisinde de sindirim sistemini dinlendirmeyi ve bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmeyi hedefliyoruz. Ancak kronik hastalığı olanlar ve ilaç kullananlar mutlaka kendi uzmanlarına danışmalı. Hatta mümkünse bu diyet programından uzak durmalı da diyebiliriz. Bunun dışında bu diyet programı programını nasıl uyguluyoruz? Örneğin öğlen 12'de yemek yemeye başlıyorsanız akşam 8'e kadar yemek yiyebiliyorsunuz ya da 11 gibi başlıyorsanız da akşam 7'ye kadar yemek yiyebiliyorsunuz. Bunun dışındaki saatlerde herhangi bir besin alımınız olmuyor. Sadece çay, kahve, bitki çayı gibi, su gibi sıvıları tüketebiliyorsunuz. Tabii ki bunlara kahve ya örneğin şeker, krema, şurup gibi bir eklenti yaptırmıyorsunuz, yapmıyorsunuz. Aksi takdirde aralıklı orucunuz bozulmuş oluyor. Bunun dışında hedefimiz vücutta bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek anti aging etki göstermek yağ yakımını hızlandırabilmek ancak bu program her zaman herkese dediğimiz gibi uygun asla değil öncelikle bizim her zaman istediğimiz şey sürdürülebilir bir beslenme programı yani bu süreci yapıyorsanız sonrasında da normal rutininize geçme o geçiş sürecini iyi ayarlamanız gerekiyor aksi takdirde kilo vermek yerine kilo alma durumu ile bile karşılaşabilirsiniz buna çok çok dikkat etmelisiniz Evet ee, tabi ki sadece 16 saat Nasılsa aç kalıyorum diyerek yemek yiyebildiğimiz 8 saatte de istediğimiz her şeyi yiyemeyebiliyoruz. Burada tükettiklerimize de oldukça dikkat etmemizde fayda var. Yine aksi takdirde kilo aldığınızı da gözlemleyebilirsiniz. Ki bu da hiç hoş olmaz sizin için eminim ki. Ee, bu noktalara dikkat edebilirsiniz. Daha farklı sorularınız varsa bizimle yorumlarda buluşabilirsiniz. Hepinize sağlıklı keyifli günler diliyorum.